Hep merhaba arkadaşlar bizim sizlerle beraber nostalji yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi Bugün sizlerle birlikte Eee şey arkadaşlar CS16 oynuyoruz uzun zaman sonra şurada biri mi var Bu bizden lan Yani bu bizden tamam Olum bizim takımdaki adamları bunlar neredeyse Ya var ya şu oyunu gerçekten çok özlemişim abicim Var biliyorum yani yok böyle kaliteli güzel dur ee, yanlış yere tıkladım. Tamam. tamam. şöyle. Bu arada CS'nin yeni oyuncuları aşırı oynuyor. Derken tamam aldım bir tane. Şarjör yenile. Müthiş ki şunlarda bir şey olsun. Susturucu çıkardık. Adamı çıldırtın şimdi larda kan atmış. Oha şeref size bak. Güzel yere saklanmış. Ulan ulan ulan Şeftali. Ulan Şeftali. Ulan. Bizden mi lan bunlar? Evet bizdenmiş tamam. Yav arkadaşlar işin tuhaf tarafı ben bu oyunu baya unutmuşum. Kimler bizden kimden? değil baya unutmuşum. Yani çünkü yıllardır oynamıyorum ee, en son bir video için açmıştık 2020 zamanlarında ondan sonra bir daha açılmadı zaten ama ulan bu bizdenmiş başka birini bollahi ama bu ele aldık güzel aşiri iyi oynamadık kaç Şu an bir tane kilim var ben Ana anasını satayım 5 kere 5 kere ölmüş mü yok 2 kere ölmüş ananı anlamadı ne şerefsiz geldi İntikamını aldı helal olsun talimim ben bunu öldürmüştüm <gülüyor> yoksa ona benzer mi bilmiyorum bakayım hee evet, tamam onlara benzer biz şu an terörist mi lan heee anladııı biz şu an teröristyiz galiba şu terörist şeydi biz ansam e sanak ya süzeldir şimdikiler neyle büyüyor biliyor be heks var ya bunu oynamak için internet kafelerde kaçarlardı bizim yaşımızdakiler yani 15 yaşındayken e, bu oyunun ilk çıktığı zamanlarda 15 yaşında olan büyüklerim şey yapıyorlardı yani internet kafede kaçıyorlardı bu oyunu oynamak için tabi o zamanlar e, çoğu kişide bilgisayarda internet olmuyordu gidiyorlardı şey yapıyorlardı e, internetle oynuyorlardı yani internet kafede bir de şey vardı internet kafeden bellek ile hazırlardı Şapardılar şey da, ee, bilgisayar hükmelerlerde. <gülüyor> flash bellek gizlice takar da adam. Çünkü ben de gördüm öyle. Aslında ben de bir kere yapmıştım. Ne, yani ne demek doğruyu söylüyorsun? Yani doğruyu söylemek gerekiyorsa, <gülüyor> ben de bir kere bile yapmıştım yani ilk oyun hilemi böyle yapmıştım. Çünkü adama yükletmeye kalksan dünyanın parasını isteyecek. <gülüyor> ben de gittim gizlice flash tak, demiştim. <gülüyor> Neyse ya. Bir Minecraft harici, onu kendim yüklemiştim. Evet. Vay satayım fırsatım zaman. Ne hızlı harcıyor be, ne diyaloglar, ne O zaman elimde bu bilgisayar, ne vardı lan vardı doğru. Yeni aldığım zamanlarda. Doğru. Bu eski bilgisayarlar. Lan olur, adamlar aşırıyor oynuyor ya. Vallahi bu yeni cesedcilerden korkmak lazım. Ya hack bunlar başka silahlar da alalım taramalı filan taramalı da iyi çünkü eee bu taraflardan geliyor olabilir bir saniye şurdan geliyor burda kimse yok o zaman şu tarafa doğru gidik An analar var deme Oğlum onlar bizimkiler sandım ya var ya oyunu öyle bir unutmuşum ki cidden ha ya dur oynamıyorum ya eğer Güzel like gibi devamını çekeriz e, Bu arada arkadaşlar e, Şey devam etmeyecek haberiniz olsun Ne onun ismi Total devam etmeyecek Sebebini söyleyeyim arkadaşlar Total gerçekten görevleri çok zor olduğu için Ve beni de bayağı bir uğraştırdığı için Bize total serimizi e, bırakmak Kararı aldık Çünkü beni çok sinir ediyor e, Ne bileyim ekran kaydında hep sıkıntılar çıkıyor Ben bir anlaşamadılar yani bu oyun ben gidiyorum üç buçuk saat kayıt alıyorum Sizde oraları hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum Tamam mı? Eee gidiyor bu Benlikem iki buçuk saat kaydediyor Yani benim üç buçuk saatimin Eee İki buçuğunu kaydediyor sadece Tamamını kaydetmiyor bu aşırı sinip oluyorum bu Mevzuya Delirtin lan beni Lan beni delirtin Lan, lan ben Neredeyim lan Neredeyim lan Lan ne oluyor? Ee, o yüzden de onun yerine başka oyunlar çekeceğim. Affedin. Vallahi artık total gelmeyecek. E, totali bilmeyenler de ilk kartına koymuşunduk. Bilki ihtimalle unutmadıysan oradan gidip izleyebilirsiniz. Ya yani bu videoyu da aslında cuma günü yayınlayacağım. Tabii yetişirse. Ee, ben 16'ya kadar baya uğraştım. Bakın şu an bugün günlerden perşembe. Şu an saat 16.51 yani bes saat yayınlandıktan 51 dakika sonra. Ee, siz bunu büyük ihtimalle ya Cuma ya cumartesi izleyeceksiniz Bilmiyorum belki pahalı hertesi de atabilirim Aaa güzel Ooo aşırı iyi Bu sefer şu tarafa gitmeye lik yapak mı? Belki bunların bezlerine çıkıyordur güzel olur ha Aldım bir keneş, güzel Şuraya pus bakalım Abi niye Şeye tıklayıp duruyorum ya. Vallahi sinir oldum ne başladım kendime ha. Bak, yeni yeni bir taktik vereceğim beyler. Beni takip edin. Aferin bak. Yeni takip et, beni takip et. Bombayı kur ve patlat. Ananı satıp senin ben var ya elinin ayarını. Geri zekalı salak. Oraya atacaksın ileri ileri. Geri zekalı gelmiş bana atıyor ya. Mal aptal yeri zekalı çocuk. Onlar da bize atıyor mafyeci şekilde. Ama güzel taradı ha. Geç. Ha şu adamı seyredelim bakalım. A adamlar cidden çok güzel oynuyor. Şerefsiz o helal adamsın adam adam adam Benim adamım aldı tamam Var ya, çok rıcı sarıyor ya bu oyun Yani oyunu bırakamıyorsunuz arkadaş Eee dur Şundan al Tamam Ayrıca farklı silah almaya özen göstereceğim Toplam 3 kilimiz var güzel ya Arkadaşlar Eee bu oyunun amacı kil değil ya Eee ben killin oynamıyorum pardon Sana yanlışlıkla sattım Sen de bana el bombası atmıştın ödeşlik Burada kimse yok Biz mi aldık acaba galiba biz aldık Adamsın sen adam Adam sen var ya adamın löpçüsüzüm kanka sen Dur ben gene aynı taktiğimi yapacağım Sen benim takip etme Yoksa senin ananı babanı karını kızını Dur bir saniye Hız bir şekilde ilerleyelim Dizelim bakalım Ne yapıyor Şu moddan çok sinir oluyor mu Şu silah aşırı güzel ya Ben ben bu silahı çok seviyorum Aşırı güzel atıyor Vuruyor Böyle uzaklaştırabilirsiniz Yakınlaştırabilirsiniz Benim ilk oynadığım zamanlarda Ben hep bu silahı kullanıyordum Burada yok. Çatılara çıkmış olabilirler mi Adam adam almış Aferin sana Aferin Arkadaşlar oyunun bir de sonu gelmeyebilir Öyle bir özelliği var <gülüyor> Ben nerede bitirmek istersen belki orada bitiririm Çünkü ya beni bıraksalar Ben 6 saat aralıkta dışı oynuyorum şey CS'ye ya Harbidiyorum Gel buraya gel Tamam iki tane aldık güzel Buraya pus Tamam güzel abicim Evet Ali abiniz yargı dağıtmaya başladı Yeni bir biri gelmiş aramıza Hoş gelmiş of. Hadi bakalım inşallah iyi oynuyorsundur Götü oynuyorsan seni çok üstü veririz Dermişim Şimdi şöyle açalım bakalım Tamam burada sıkıntı yok Ha tamam, burada da sıkıntı yok. Şöyle sniper'ımızı açalım. Sniper. Oğlan oh, yavaş lan. Kapma. Emir yavaş oğlum biraz bizle de oynayak, lan. Yavaş. Aferin bak Emir iyi oynuyorsun koçum aferin. sevdim seni. Tamam şöyle gidelim. Vallahi arkadaşlar, ee, bu cisenin Yeni oyuncuları gerçekten eskilere tuzu tutur. Ya yenilerde yok yok gel buraya gel. Bum. Bak kafandan vurdum. Ne haber? Selamün aleyküm. Çay borcunu ödememişsin. Ah çay borcunu ödemediğin için vurdum. Tamam. Aa elimdeki silah gitmiş lan. Nereden almıştık ben bunu? Aa alamıyor muyum bir daha. Allah senin cezanı. Allah sizin cezanızı ne alabiliyoruz bir başka bir silah verin şundan ver bana en sevdiğim silah stili adam öldürecek olursam bu silah da öldürürüm <gülüyor> kim aldı o oh, helal biz aldık galiba şöyle gidelim Sağ utaktan Oyun aşırı sarıyor ya. O aldım tamam Helal bana Ali Reis, Reis aldı Tamam Şurada bir yerde kesin bunun pusan bir arkadaşı var diyordum Evet Abi gene yine... ee, Oyunculumdan Aa el bitmiş mi Hımm videonun sonuna gelsek mi acaba yani Sıfırdan başladı galiba hee Neyse dur bir el daha atalım, bu sonel olsun. Hatta iki el, iki el iki el, daha ekleyelim. 15 dakikayı bağlarız. İki el daha atalım. 15 dakika, 16 dakikaya falan bağlarız. Ya dediğim gibi, e, CS'nin yeri diğer oyunlara göre benim yerimde farklı ya. Bak, bir Minecraft, bir de CS, yani vazgeçemeyeceğim oyunlardan bu ikisi ya. Gerçekten çok seviyorum bu oyunları. Yani oynarken aşırı çok keyif verdiği için büyük keyifle oynuyorum o yüzden Aa, var ya aşırı sarıyor ama en çok minecraft <gülüyor> minecraft'ı hiçbir şey değiştirmedim yani zaten minecraft'ı sevdiğim her halinden belli oluyor ananı satayım senin? oha ben genellikle o eski oyunları seviyorum ama neyse şimdi boş yapmayalım ananı satayım şu bir silah daha al. Meç. Bu maç. Bu maç bana hep başka bir şey hatırlatıyor. Yani bunun adını keşke başka bir şey koysunlar Buna Bunda maç değil. Ana satayım? Allah, Allahsızın çocuğu nereden çıktı? Şerefsiz. Lan ben var ya senin o elindeki, lan elindeki, elindeki fareyi var ya. Ödümü kopardı. Ana satayım. ulan bu iyi ya ikinci adam öldüreceğim zaman akla gelecek silahlardan biri gel buraya gel gel koçum ulan uyanına bak be uyanına bak be ulan uyanık o yeni oyuncular gelmiş baya bizim kadro beaya arttı şu şeyi alabiliyiz mu daha silah yok bu değil ee nerdeydi o yok bunlar kötü aşırı kötü bunlar bana şu şeyden lazım He, bu muydu benim silahım He, bu bu bu bu bu gel bakayım buraya şöyle yakınlaştık tamam ne olum tam açımdaydım var ya tam açımdaydın sen alıyordum ben tam açımdaydın be bir de pıt diye çıkıyorlar şerefsizler. Lan it oğlu itler. Ulan. Bu arada video 15. bir dakikaya doğru gidiyor. el başlamadan tekrar gireriz galiba. Tamam. olsa bayağı çekerim uzun. Hatta belki yayın da açar iler ilerleyen zamanlarda bilmiyorum. Vallahi yayın bir yayın güzel gider aslında. Belki ilerleyen zamanlarda güzel şöyle bir OBSD yayın açarız Baya belki sizlerle de oynarız Şşşş ne çekiyorsun lan Şş, Ali ne çekiyorsun Para ver ha paramı vermezsen tararım seni Vallahi son bu son olsun tamam gerçekten bu son Ölünce ama şu sniperı alacağım Ya bu değil Sniper ben sniperı çok seviyorum şu silahı Aşırı güzel bir silah Şu tapus bakayım şöyle Biraz gelmesini bekleyelim Gelen gelsin alacağım. Bana satayım dur yanlış Yere doğru Tuttuğum için an geri zekalı aptal Geri zekalı maz geri zekalı salak gömümsüz özürlü mas senle bir gram beyin varsa bana bilmem ne yapsınlar Ali neredesin? Am burada yok. Şu taraflara doğru gidelim. Bizim alanı ele mi geçirdi acaba? Yok burada kimse yok. Yine benim alanına gelmişim. Nasıl oluyor bu? Vallahi tuhaf bir garip var abi burada. Ne yaptı lan Neyse Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sona geldik ee, Biraz video uzun oldu çok kusura bakmayın ee, Bu videomuzun burada sona geldik arkadaşlar Ben biraz daha oynayacağım ee, Daha fazla <gülüyor> Daha fazla CS 1.6 için bu videoyu sizden yararına 5 like bekliyorum Hoşçakalın Bay bay kendinize çok çok çok iyi bakın Bay bay